Hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu seride hırsız ve poliseki çoğu sırları ve çoğu konularla ilgili konuşacağız. Soru soru-cevaplama da olacak. Bu seride yani bu seriyi hayranları e, hayranlarını güzel bir şekilde veda etme anlamı bir şekilde veda ettim diye çekiyorum. Çünkü e, anlamayan ya konular konularda var anlaşılan konularda var Hı. bu konularla ilgili biraz konuşacağız ee, aşağı yorumlar kısmına soru cevaplarınızı lütfen yazın işte mesela abi e, şunu nasıl yapıyorsun işte şu nasıl oluyor soru cevapları cevaplayacağım bir de bu konularla ilgili bir konuşma yapacağım arkadaşlar ee, şimdi ilk konumuza gelelim arkadaşlar evet. Ee, R'nisi babanın üzerine baktıysanız yani Minecraft'ı iki şeyine R ve F bu harfler bu harfler ne anlama geliyor R ve F bunun anlamı aslında basit bir şey fakat iyice bir kafanızı yormanız gerekiyor yani iyice düşünmeniz gerekiyor bu anlamı ben bulurken bayağı düşünmüştüm ee, söylüyorum o zamanlar Remzi abi bir Minecraft kanalı açmıştı Bizde tabi o zaman, ben o zamanlar 15. bölümü filan yok Biz o zaman 5. bölümü filan çekiyoruz Ama ben 20. bölümü senaryosunu yazmıştım işte. Neyse dizeye bir karakter gelecek 30. bölümde bitecekti işte Sonra işte Remzi abi gelince şey filan izlemeler yaptı Sonra devam dizeye. böyle dizeye Götürdüğü bir bölüm, bunun için neyin üstü, teşekkür ediyorum. Neyse, şimdi gelelim bu anlamlar neye geliyor. Şimdi Rekompone Minecraft'ın resini aldık ve bunu karakterin üzerine koyduk. Ondan sonra arkasındaki F işareti, bu işaret de şey anlamına geliyor. Yani finale 4 bölüm kala 4 bölüm kalana kadar dizleyin. Demek anlamına geliyor bu meşansızlığı Yani böyle bir sinyal veriyor size Baba Yani ben kolay kolay ölmem ulan Ben Remzi Baba'yım Yani birinci konu böyle Bir de hala şöyle bir anlaşılmayan konu var Hatırlarsanız ee, Besat Remzi Baba'yı vurmuştu Bunu neden yapmıştı çünkü Eee Besat'ın annesi gidiyor. Başka bir biriyle. Açıkçılığa ondan sonra da hmm, Bir şeyler oldu işte. Orayı unuttum tam. Hatırlamıyorum. Ondan sonra gidiyor bunun e, Remzi'nin öz babası gidiyor şey yapıyor. Besat'ın babasını vuruyor. Besat bu yüzden e, Remzi'ye şey... Remzi babayı pat vurdu. O, o sahne de aslında bir gönderme. Yani bunu izleyenler çok iyidir. Bir gönderme yapıyorum diziyi. Ee, dizilerde gönder, ben her serimde gönderme yapmayı çok seviyorum. Mesela altıncı duvar var, dördüncü duvara yıkmak var. Tabii ki biz bunları yaptık, ni yaptık? Yani dizi şöyle bir şeymiş. Karşıdaki karakter bir dizinin içinde olduğunu biliyor ben yani öyle mesela besattan örnek verim mesela besattı ki ben sanki bevol play kanıttanım işte kitap söyledim ya dur <gülüyor> yani road play karektilim bunu düz herkes biliyor ee, söylemelerinden işte mesela kırmızı baba ben örnek verim mesela kavga hep var çılgın şey o bölüm izleyenler biliyor. Son bölümlere doğruydu. Aynen. İşte kavga yapıyorlar. Diyor ki, Ben, çek ben çekirdek bir şey alam Adam yürüm, alamıyorum. Alamıyorum diye. Ama siz videoyu durdurup izleyebilirsiniz. Yani gidip alabilirsiniz diyor Yani burada izleyiciyle konuşuyor. Yani bu ne demek? Altınlı duvarı yıkmak gibi bir şey. Yani. Ee, başka. Yani daha öyle bir şeyler var ki, dizi izlediğinizde gerçekten her ayrıntıya dikkat lazım edin. Mesela arada böyle bazı bölümlerde kodlar var. Mesela ne diyeyim, şöyle bir örnek vereyim. Mesela yani bu gibi 28.0.2021'de çekiyorum, örnek veriyorum. Bunu ne yapıyor? 28 noktaya kaldırıyor, 0 böyle. Bundan sonra 21'in noktasında kaldırıyor. 21 yazıyor oraya. Yani bu şifre anlamına gidiyor. Tabii ki bu tarihlerle sizlere mesaj vermeye çalışıyorum. Neyse bu videomuzun burası'na geldik. Aşağı yorumlara lütfen sorularınızı yazın. Hoşçakalın. Kapanmıyor anasını satayım.